Düşler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TET Matematik Soru Bankası çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rasyonel sayılarda işlemler konusunda öğreniyorum. 6. testinde kaldık sevgili arkadaşlarım. Ve sayfa numarasını söyleyeyim. 12. ve 13. sayfaları çözeceğiz. Bu videoda dilerseniz, hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi... Tabi işlem önceliğinden de haberdarsınız biliyorsunuz. Önce burada bölme işlemi yapılacak. Çıkarma ve toplamadan ziyade. Dolayısıyla burada 1 bölü 3'ten şöyle yazalım bunları. Siz daha aşinasınız. 1 bölü 3'ten 1'i çıkaracağız. Daha sonrasında da 1 bölü 2'ye ne ekleyeceğiz arkadaşlar? 1 ekleyeceğiz. Ve sevgili gençler 1 bölü 3'ten 1'i çıkardığınız takdirde eksi 2 bölü 3 cevabını 1 bölü 2'ye 1 eklediğiniz takdirde de 3 bölü 2 cevabını bulacaksınız. Bu da 2/3 ile şunu ters çevirip çarparsanız 2/3'ün çarpımıdır Bu da bize eksi 4 9'u verecektir arkadaşlar Dolayısıyla cevabımız denizi seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz geçtik ikinci sorumuza 49 çarpı 3/7 -1 bölü 1/2 bölü -4 şimdi bunu 49'u içeri dağıtarak yapalım 49 çarpı 3/7 eksi- 49 kere 1'den 49 ve bölü 1/2'den 4'ü çıkarıyoruz. Ee, sevgili arkadaşlarım şurada bölü 1 olduğunu biliyorsunuz. Burayı da 2 ile eğer genişletecek olursanız 1 8'den -7/2 diyeceğiz. Şimdi üst tarafa bakacak olursanız 49 da 7'yi sadeleştirdim. Burada 7 kaldı. 7 x 3'se 21 yapar. 21'den 49'u çıkardık. Bölü dedik -7/2. -7/2'yi de Çarpı eksi 2 bölü 7 diye yukarı tarafı taşıy taşıyabiliriz. Şimdi 21'den 49'u çıkaracaksınız. Eksi 28 kalacak. Çarpı eksi 2 bölü 7 diyeceksiniz. Eksiler gidecek. 28'i ise burada 7'ye böleceğiz. Ve 4 kalacak. 2 kere 4 de sevgili arkadaşlarım bize 8 cevabını verecek. Dolayısıyla cevabımız da Edirne seçeneği olacak. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla. 3 bölü 8'den 9 bölü 4'ü çıkart Daha sonrasında eksi 5 bölü 14 Bölü 10 bölü 7 demiş Önce şu kısmı yapmak istiyorum izninizle 5 bölü 14 Çarpı 7 bölü 10 diyeceğim Tamam mı? Bunu dedikten sonra da 7 ile 14 birbirini götürecek Burada 2 5 ile 10 burada birbirini götürecek Burada da 2 kalacak Yani 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımından burası 1 bölü 4 olacak Şimdi elimde kalanları yazıyorum bakın. 3 bölü 8 eksi 9 bölü 4'e hiç dokunmamıştım Tabi bir de burada eksimiz var Burada da 1 bölü 4 oluşmuştu şu kısım Dolayısıyla eksi 1 bölü 4 diyeceğiz Bakın eksi 9 bölü 4 eksi 1 bölü 4 daha 3 bölü 8 eksi 10 bölü 4 dedim Bunu dedikten sonra bu kısmı 2 ile genişleteceğim Ve 3 eksi 20 bölü 8 kalacak 3'den 20'yi çıkarırsanız eksi 17 kalır Bölü 8 derseniz cevap karşınıza çıkar Doğru cevap bursaydı Devam ediyorum 4. sorumla tam 1 bölü 14 tam 1 bölü 2'yi çıkar demiş. Bakın bunu şu şekilde yazacaksınız. 15 artı 1 bölü 3 eksi 14 artı 1 bölü 2 biçimde yazacaksınız. Eksiyi içeri dağıttığınız takdirde ise şöyle bir şey karşınıza çıkar. Bakın eksi 14 eksi 1 bölü 2 olacak sevgili arkadaşlar. 15 eksi 4'ten 1 gelir. 1 bölü 3'ten 1 bölü 2'yi çıkaracak olursanız eğer burayı 2 ile burayı 3 ile genişletin. Genişlettiğiniz takdirde 2-3'den eksi 1 bölü 3 değil 6 gelecektir çünkü genişlettik 1'den 1 bölü 6'yı çıkarırsanız da 5 bölü 6 sonucunu elde edersiniz cevabınız Edirne seçeneği olur ve arkadaşlarım geçtim 5'e Ana kesir çizgileri önemli burada ana kesir çizgisi işlemin olduğu yerdedir bakın şunlar ana kesir çizgisi 3 bölü 5'i 6'ya böl demiş 3 bölü 5'i 6'ya bölmek demek 3 bölü 5'i 1 bölü 6 ile çarpmak demektir eksi 3'ü 5 bölü 6'ya böl demiş 3'ü 5 bölü 6'ya bölmek demek 3'ü 6 bölü 5 ile çarpmak demek arkadaşlar şimdi 3 ile 6'yı sadeleştirdim burası 2 oldu böylelikle sol taraf 1 bölü 10'u verdi bize 1 bölü 10'u verdi bize Eksi 3 kere 6 18 bölü 5 dedim. Bu kısmı 2 ile genişleteceğim. 1 36 bölü 10 yapar arkadaşlar. Birden 36'yı çıkarırsanız 35 gelir. Bunu da 10'a böldünüz. Tabii 5 ile de sadeleştirmekte fayda var cevabı bulmak için. 5'e böldüm 7, 5'e böldüm 2. Benim cevabım 7 bölü 2 2'ymiş. Yani Bursa seçeneğinde verilmiş gençler. 6. sorumuz. Köşelerinde birer rasyonel sayı olan aşağıdaki şekilde her üçgenin üç köşesinden belli ikisindeki sayıların çarpımı bire eşittir. Buna göre A sayısının alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Bakın arkadaşlar, birer rasyonel sayı var köşelerinde. Ee, her üçgenin üç köşesinden belli iki tanesinin belli ikisindeki sayıların çarpımı bire eşit olacak deniliyor. Şimdi, o halde gençler. Şurası 0 0 ile 1 8'in çarpımı 0'dır 0 ile b'nin çarpımı da 0'dır Demek ki b ile 1 8'in çarpımı 1'e eşit olacak O halde b kaçtır? Tabii ki 8'dir Şimdi 7 bölü 8 ile 8'in çarpımı Sevgili arkadaşlarım 7 gelir 1'e eşit olmaz Yani bununla bu olmayacak Peki o zaman ben diyorum ki Ya 8a 1'dir Ya 8a 1'dir Ya da 7 bölü 8 çarpı a 7 bölü 8 çarpı a 1'dir diyeceğim. Eğer 8a1 ise a1/8'dir. Eğer 7/8a1 ise A8 bölü 7'dir. a 8/7'dir ve a'nın alabileceği değerler şu an karşımızda gençler. A sayısının alabileceği değerlerin çarpımı sorulduğuna göre ben 1/8 ile 8/7'yi çarpacağım. 8'ler gidecek, karşımıza 1/7 çıkacak. Bu da bizim cevabımız olacak gençler. Devam ediyorum 7. sorumla. 0,14'ü 0.3 artı 0.1 bölü 0.25'e bölmüş Bakın daha öncesinde söylemiştim Virgülden sonra 2 hane var virgülden sonra 1 hane var O zaman buraya bir 0 ekleyeceksiniz ikisinde ikişer olacak Ve artık buradaki virgülden önceki sayıları yok edebiliriz 10 bölü 25 5'e böldüğünüz iki, 5'e böldüğünüz 5 0.3 artı 2 bölü 5 geldi bakın 2 bölü 5 Üst tarafta ise 0.14'ümüz var. 0.14'ü 14 bölü 100 biçiminde ben yazabilirim. 0.3 nedir hocam? 0.3 de 3 bölü 10'un da kendisidir. Onu da bu şekilde yazalım. 2 bölü 5'i de 2 ile genişletirseniz tabii ki 4 bölü 10 olacaktır arkadaşlar. 3 bölü 4 ile 3 bölü 4 bölü 10'u toplarsanız. Bakın şuraya yazdım 14 bölü 100 bölü 7 bölü 10 dedim. Daha sonrasında ise... 100 ile 10'u sadeleştirdim 10 kaldı 14 ile 7'yi sadeleştirdim 2 kaldı 2 bölü 10 benim cevabım olacak Peki 2 bölü 10 ne demektir arkadaşlar Tabii ki Bursa seçimindeki 0.2'ye eşittir Devam ediyorum bir diğer sayfamda 8. sorumlu Aşağıda eş parçalara ayrılmış bütünlerin boyalı kısımlarını belirten kesirler gösterilmiş Bakın arkadaşlar burada 2 tane var Bir tane de burada var Demiş ki 4 tane 1 bölü 3 Burada 1 2 3 4 5 6 tane var Tamam bir tane tam ve bir tane 1 bölü 5 denilmiş Burada 1 2 3 4 tane var 4 tane 1 bölü 3 denilmiş bize Şimdi arkadaşlar Buna göre hangi modelin belirttiği kesir doğru gösterilmiştir diye sorulmuş bize Doğru gösterileni bulacağız biz Burada 4 tane 1 bölü 3 demek Aslına bakarsanız 4 tane 1/3 demek 4/3 demek. Peki buraya bakıyorsun. Bir tane 1/2 var. 1/2. Bir tane de 1/4 var. Bunları toplarsak arkadaşlar 3/4'ümü ta kendisi yapacaktır. E burası 4/3. E normalde olması gereken 3/4. Demek ki birinci öncülüm benim yanlış. Dolayısıyla birinci ifade yanlış. Cevap Adana veya Denizi değil. Geçtim bu kısma. Bir tane tam var evet burası 1 Burası sevgili arkadaşlarım 1 5 Bir tane 1 yani bir tane tam ve bir tane 1 5 Demek ki ikinci doğru verilmiş 2 olmayanları siliyorum Üçüncüye bakıyorum bir tane tam var bir tane de 1 3 var Bir tane tam bir tane 1 3 ne yapar? Bir kere 3 3 bir ekledim 4 3 yapar Adam bana demiş ki 4 tane 1 bölü 3, 4 tane 1 bölü 3 demek 4 çarpı 1 bölü 3 demek. Bu da 4 3'ün ta kendisi. Bize verilen 4 bölü 3 olması gereken de 4 bölü 3. Dolayısıyla 3. de doğru diyeceğiz ve cevabımız Edirne seçeneği olacak. Geçtim 9'a. Aşağıda eş bölmeleri ayrılmış 10 cm'lik bir cetvelle bir kalemin boyu ölçülmüş. Buna göre kalemin boyu kaçtır diye sorulmuş. Bir kere her tam sayı arası 1, 2, 3, 4 eşit parçaya ayrıldığına göre Buradaki her bir parça 1 bölü 4 yani 0.25 uzunluğunda diyeceğiz Daha sonrasında ise bakın 7'den sonra şu kısım 7.25'tir 7.25'tir 2'den sonra şurası da 2.5'tür O halde ben şu kırmızıdan şu kırmızıyı çıkaracak olursam yani 7.25'ten 2.5'u, 2.50'yi çıkaracak olursam cevabı bulurum. 5'den 0 çıktı 5. 2'den 5 çıkmaz. 12'den 5 çıktı 7. Buradan bir 10'lu kalmıştık. 6'dan 2 çıktı 4. Demek ki benim kalemimin boyu 4.75'miş. Cevabımız denizliymiş. Devam ediyorum. Gençler. Hangi soruyla? 10. soruyla. Diyor ki, şöyle gösterelim soruyu. Aşağıdaki modellerde. Her şekil eş parçalara ayrılmış. M, T ve N harfleriyle de isimlendirilmiş. Bu modelde boyalı bölgenin toplam alanının şeklin toplam alanına oranı sırasıyla M, T ve N kesirleriyle belirtilmekte. Buna göre M, T ve N'nin doğru sıralanışı nedir? Şimdi bu 3 eşit parçaya ayrılmış. 2 tanesi boyanmış. Dolayısıyla M kesri 2 bölü 3'ü ifade eder. 1, 2, 3 tanesi boyanmış. T kesri Toplam 8 parçaya bölünmüş. 3 bölü 8 ve N'de sevgili arkadaşlarım 3 tanesi boyanmış toplam 6 parçaya ayrılmış. Şimdi 2 bölü 3 yarımdan yani 3 bölü 6'dan daha büyüktür. Ve aynı zamanda 2 bölü 3 3 bölü 8'den de büyük olduğu için M arkadaşlar en büyüktür. 1 2 de tabii ki 4 bölü 8'den daha büyük ya yani 4 bölü 8'e eşit. Demek ki bu da 3 bölü 8'den büyük. Dolayısıyla ortancamız ne ve en küçük T yani T. TNM olacak benim sıralamam Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir Diyebiliriz gönül rahatlığıyla Ve gençler 11. sorum için sağ üst tarafa bakıyorum Kısa kenarının uzun kenarına oranı 1 bölü 2 olan aşağıdaki dikdörtgenin iki kenarına konulan şekildeki çizgiler O kenarı eşit parçalara bölmekteymiş Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçaya ayrılmış Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça ayrılmış Buna göre A çizgisinin dikdörtgeninin sol kenarına uzaklığının B çizgisinin dikdörtgeninin üst çizgisine olan uzaklığı oranı nedir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar. Buraya ben 10K diyeceğim. E, Burasının da 5K olması gerekiyordu. 10K'ya 5K. Neden? Çünkü kısa kenarının uzun kenarına oranı 1 bölü 2 idi. 5K'ya 10K almak zorunda. Buradaki 10K sevgili arkadaşlarım 10 eşit parçaya bölünmüş. Yani A'nın e, şu kenara, yani şöyle diyeyim, iki çizgi arası uzaklık diyelim, daha mantıklı olur. İki çizgi arası uzaklık K'ymış. Dolayısıyla gençler, K, K, K, K diyeceğim. A çizgisinin dikdörtgenin sol kenarına uzaklığı sorulmuştu. Ben sağ'yı buldum, 4K'ydı, şurası demek ki 6K olacak. 6K'nın, bize ne sorulmuş? B'nin üst çizgiyi oranı. Şimdi bir tane çizginin uzunluğunu bulacağım. 5 kyı 6'ya bölmem gerekiyor. Demek ki 5 k bölü 6'ymış bir tanesi. Peki kaç, üstte kaç tane boşluk var? 1, 2, 3, 4 tane var. Dolayısıyla 4 tane 5 k bölü 6 yani 20 k bölü 6 yapacak. İşte 20K 6 k'nın 20 k bölü 6'ya oranı sorulmuş. K'lar gider. 36 bölü 20 de bizim cevabımız olur. Madem 36 bölü 20 cevap. 4'e böldüm 9, 4'e böldüm 5. Bana cevabı Edirne seçeneğindeki 9 bölü 5 verir arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği olur. Ve devam ediyorum 12. ve son sorumu. Bir matematik öğretmeni tahtaya bir sayı doğrusu çizmiş ve bu sayı doğrusunda aşağıdaki m noktasını işaretlemiş. <gülüyor> Öğretmen eksi 3 ile eksi 2 arasını 8 eş parçaya ayırdığını belirtmiştir. Bura göre aşağıdaki öğrencilerin M için belirttiği değerlerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Bir kere 8 eş parçaya ayrıldığına göre 1/8'dir bunlardan bir tanesinin uzunluğu. Ve arkadaşlarım, ve arkadaşlarım. -2'den bu tarafa doğru gelindiğine göre 1 2 3 4 5 6. -2 6 tane 1/8 uzunluğunda Boşluk çıkaracağım ben buradan ve dolayısıyla bu da bana m'yi verecek. Şimdi bu da 2 eksi 6 8 yapar. 6 8'i sadeleştirebilirsiniz. 2 eksi 3 bölü 4 şeklinde. 6 bölü 8'i 2 ile sadeleştirdim. Bu da bana 2 tam 3 bölü 4'ü verir. Bakalım hangi seçenekte verilmiş bu? 2 tam 3 bölü 4. Edirne seçeneğinde Elif arkadaşımız doğru söylemiş. Ayşe, Behlül, Ceyda ve Deniz. Yanlış söylemişler, yanlış çözmüşler arkadaşlar. Evet videomuzun ve bu testin sonuna geldik. Diğer bir teste görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.